Selamlar herkese, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte bugün gündeme bomba gibi düşen Enes Batur'un virüsü yakalanması ve hemen akabinde evine gerçekleştirilen filyasyon ekiplerinin yaptığı arama sonucu sözde evinde bulunamaması ve ondan sonra da polis ekiplerinin gelip Enes Batur'u apar topar bir karantina yurduna yerleştirmesini konuşacağız. Bu olayın tüm detayları sizlere anlatacağım bu videoda. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşte Yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Enes Batur geçtiğimiz günlerde bir koronavirüs testi yaptırdı ve bu test sonucu pozitif çıktı. Ve Enes Batur evinde karantinadayken birden bir ihbar geliyor gerekli birimlere. Ve bu ihbar sonrasında Enes Batur'un evine filyasyon ekipleri gidiyor. Bulamadık diyorlar. Fakat burada benim aklımı karıştıran şey şu. Şimdi... Enes Batur'un avukatı mısın sen falan diyeceksiniz videoda, yorumlarda bunu biliyorum. Fakat bu olay sizin haber kanallarında okuduğunuz gibi kesinlikle değildir. Biraz ayrıntılardan bahsetmeden önce dilerseniz Enes Batur'un bu konu hakkındaki yaptığı açıklamayı bir dinleyelim. Selam arkadaşlar mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor, adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından cumartes günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde koron testi olmaya gittim. Acıbadem hastanesinde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var, HES uygulaması 7-24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim ki Hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysan beni alsınlar hapse alsınlar bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Gazin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışımızı bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk. Pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş. Ve hemen akabinde de evinde bildiğin üzere bir 5-6 kişilik bir ekiple evinde kalıyor. Ve hepsiyle birlikte karantinada olduğunu söylemiş. Ve şöyle bir delili var elinde. Eğer... Ben o evden bir adım daha dışarı attıysam eğer test uygulamamdan bakabilirler. Evimde güvenlik kameraları var. Bakabilirler diye gönül rahatlığıyla bunları söylemiş. Şimdi haber kanallarının yapmış olduğu o iğrenç başlıklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle YouTuber diye bir başlık okudum. Haber firmasının ismini vermeyeceğim. Bu başlık gerçekten beni çok güldürdü. Şimdi bu insanlar... Saatlerce video çekip onu saatlerce montajda kurgulayıp onları sunup o videolardan para kazanıyorlar. Yani oturdukları yerden şu videoyu buldum bunu yükleyeyim para kazanayım diye kesinlikle bir şey söz konusu değil. Ve e, ciddi anlamda e, haber kanalları özellikle youtuberları hiç sevmiyor. Hep hiçbirini sevmiyor arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi de kendilerine çok büyük rakip. Olduklarıdır. Ben şahsen haberleri çiftli youtuberların bana aktardıklarından veya ülkede gelişen şeylerine youtube kanallarından e, dizi izlemek yerine birkaç tane youtuberı takip etmemden dolayı bunları biliyorum. Çünkü benim gibi olan milyonlarca insanlar ve bu konu hakkında da cidden çok abartı başlıkların yapıldığını ve çok haksız yere Enes Batur'un üstüne girildiğini düşünüyorum. Böyle bir video hazırladığım sebepten dolayı. Zaten Enes Batur da tüm açıklamayı videosunda yapmış. Diyeceklerim bu kadar. Eğer kanalımı beğendiyseniz, içeriği beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi de aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.